Değerli genel Türk'ün tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Pendirezi mer takipim olsa, ana haber bülteni başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan haberlerini sizler için paylaşacağız bendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Yediyet Tarık Haber, ve Reddit Ground Life, YouTube Tarık Haber TV, VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Bugün 1 Mayıs. Tüm evet, işçiler, emekçi işçilerimizin işçiler bayramı kutlu olsun diyoruz efendim. Daha önce mutlu bayramlara diyoruz ve haber bültenimiz başlıyor. Twitter'da bir hatta var herhalde derdi yani yayına haklere O yüzden yine Twitter'dayız, yayındayız. Twitter kanallarımızı e, takip edebilirsiniz diyoruz. Az sonra bir arkadaşlar deneyecek Olmasa da Sesli canlı yayınlarımızdan devam edeceğiz. ilk haberimize geçelim efendim. Değerli izleyenler, bugün e, dolar gün 19,45 yükselişte, euro 21,34'de düşüşte altın 1.239'a düşüşte ve İstanbul Borsası günü 4.617 günü düşüşte kapattılar. Efendim ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Asgari ücret görüşmelerinde masadan kalkmıştı. Türk İşten Hükümet'e asgari ücret çağrısı geldi. Çö çözemezsiniz dedi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. 2023 asgari ücret görüşmelerinde teklifin 9 bin liranın altında kalması nedeniyle masadan kalkan Türk İşten Hükümete dikkat çeken bir çağrı Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu mesele bir an evvel kim geliyorsa meclise çözsün. Çözemezseniz çözene kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmamaya devam ederiz deriz. Asgari ücret görüşmelerinde masadan kalkmıştı. Türk İş'ten hükümete asgari ücret çağrısı çözemezseniz. 1 Mayıs 2023-2014 son güncelleme, 1 Mayıs 2023 20:21 Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. 2023 asgari ücret görüşmelerinde teklifin 9000 liranın altında kalması nedeniyle masadan kalkan Türk İşten, hükümete dikkat çeken bir çağrı geldi. Sendika Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum, bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa meclise çözün. Çözmezseniz, çözene kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmamaya devam ederiz, dedi. Takip et. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretteki verginin düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yetmediğini belirterek, asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor, ifadelerini kullandı, dedi. 6 Şubat depremini andı. Türk e bağlı sendikalar, 1 Mayıs emek ve dayanışma günü nedeniyle Adana'daki Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'nda düzenlenen mitingde buluştu. Ellerinde flamalar bulunan çok sayıda işçi slogan attı. Saygı duruşu ve İstiklal maaşının okunmasıyla başlayan mitingde konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede çalışmalar yürüttüklerini, paylaşmak, yardımlaşmak, acıları azaltmak için Adana'da olduklarını söyledi. Atalay, Türk işçisi depremzedelerle ekmeğini paylaşmaya devam, yaraları sarmaya devam ediyor, ifadelerini kullandı. Sermaye ağırlıklı bir meclis. Seçimlere ilişkin konuşan Atalay, bütün partilerin milletvekili listesini inceledim. Siz de incelediniz. Biz bu ülkede işçi, işsiz, emekli, küçük esnaf, bu ülkenin yüzde yetmişiyiz. Meclise girecek üç işçi, esnaf, emekli yok. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Tulum giymemişse, çiftçilik yapmamışsa, mecliste ne anlatacak? Tulum yoksa tulumun derdini anlatamaz. Yüzde 85 işveren, öbür meslek gruplarını sayıda da bir haksızlık yapmayın diye söylemiyorum. Sermaye ağırlıklı bir meclis. Günle öyleydi, ondan evvel öyleydi. Bunu değiştirmediğiniz müddetçe bu problemleri çözemeyiz. Bugün bununla ilgili milletvekili olacak durumum yok. İşveren olacak durumum yok. Türkiye'nin bütün alanlarından bu meclise işçi kökenli milletvekili sokmazsak sıkıntıları büyütmeye devam ederler diye konuştu. İstediğiniz partiye oy verin ama. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ile ilgili yarın görüşme yapılacağını söyleyen Ergün Atalay şöyle konuştu. Yarın görüşsünler. Tekliflerini bir getirsinler. Buradaki kamu koordinasyon kurulu beraber müzakere edelim. Şube başkanlarımıza soralım. Yakışan neyse, arzumuz seçimden evvel bitirmek ama istediğimiz bir şey olmazsa bu meselenin içinde olmayız haberiniz olsun. Türk iş, Türkiye'nin, mazlumun, aklının, işçinin, emekçinin yanında olmaya devam etmek mecburiyetinde. Türkiye yoksa Türk İş de yok. A partisi de B partisi de yok. Onun için önceliğimiz Türkiye. İstediğimiz partiye oy verin ama Türkiye'den yana olmak durumundayız. Çözemezseniz ülke gündeminden çıkarmamaya devam edeceğiz. Asgari ücretteki vergi konusuna da değinen Atalay şöyle devam etti. Başımızda vergi diye bir bela var. Asgari ücretten vergiyi düşük aldın, güzel ama bu yetmiyor. Bizim kardeşlerimiz bu alanda bulunanlar Ocak ayında aldığını Aralık ayında almıyor. Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum, bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa meclise çözün. Çözmezseniz çözene kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmamaya devam ederiz. Atalay, Türkiye'de her gün dört işçinin iş kazasında hayatını kaybettiğini, bu rakamın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu, çocuk işçilerle ilgili de yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Miting, konuşmaların ardından son buldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. %50 zam açıklaması. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı dedi. Sudan'da patlak veren ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sonrası ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı.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 Takip et. Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşünün sağlanması için 23 Nisan'da başlayan tahliye operasyonlarının bugün tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların endişe kaynağı olduğu belirtildi. Tüm uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların devam etmesinden ve sivil can kayıplarının artmasından kaygı duyulduğu kaydedilen açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer makamların sudanlı muhataplarıyla hadiselerin başından beri yakın temas içinde oldu. İtidal ve ateşkes çağrılarında bulundukları ifade edildi. Tahliye operasyonlarımız tamamlanmıştır. Açıklamada, ülkemiz aynı zamanda meselenin barış zemininde çözümü içinde çeşitli girişimleri hayata geçirmekte ve Sudan'da daha fazla kardeş kanı dökülmemesi için her türlü diplomatik yolu seferber etmektedir. Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız bugün tamamlanmıştır. Tahliye operasyonlarımızda karayolu, deniz yolu ve hava yolu seçeneklerinin tümü kullanılmış, bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır, ifadeleri kullanıldı. Gelinen aşamada 1700'ü aşkın Türk vatandaşıyla destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan'dan güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, Sudan'da kalan Türk vatandaşlarından alınabilecek tahliye taleplerinin ayrıca değerlendirileceği bildirildi. Açıklamada, Sudan'da Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı ile ortak işletilen Yala Sudan'a Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmaların sürdüğü, başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere Türkiye'nin tahliye operasyonlarına katkı sağlayan tüm ülkelere şükranların sunulduğu ifade edildi. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mayıs ayının ilk günü kar yağdı. Her yer beyaz örtüyle kaplandı. Ana haber. <gülüyor> Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre evine tüm duvarlar patlatılarak gidilmiş. mitin özel ekibini harekete geçen istihbarat sözde Daesh lideri Kureyş'in öldürüldüğü operasyona çarpışı detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan DAEŞ'in sözde elebaşı Kureyş'in Suriye'de etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MİT tarafından düzenlenen 4 saatlik operasyona ilgili edinilen bilgilere göre MİT Kureyş'in bulunduğu eve duvarları patlatarak girdi. Yakalanacağını anlayan terörist ise intihar gereğini patlattı. MİT'in uzun süredir takip ettiği Kureyş ile ilgili elindeki istihbarat üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika evine tüm duvarlar patlatılarak girilmiş. Mitin özel ekibini harekete geçiren istihbarat. Sözde DAEŞ lideri Kureyş'in öldürüldüğü operasyonda çarpıcı detaylar. 1 Mayıs 2023-16.40 son güncelleme 1 Mayıs 2023-17.07 Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ'in sözde elebaşı Kureyş'in Suriye'de etkisiz hale getirildiğini duyulmuştu. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MIT tarafından düzenlenen 4 saatlik operasyonla ilgili edinilen bilgiye göre MIT kureşi'nin bulunduğu eve duvarları patlatarak girdi. Yakalanacağını anlayan terörist ise intihar yeleğini patlattı. MIT'in uzun süredir takip ettiği Kureyşi ile ilgili edindiği istihbarat üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Takip et. Son dakika haberi tüm dünyada yankı bulan MIT'in Suriye'de derşin sözde elebaşı Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun ayrıntıları belli oldu. Kurşunlu uzun zamandır takip eden ve yerini tespit eden MIT'in özel ekibi aldığı istihbarat üzerine harekete geçerek operasyonun dümesine bastı. Saklandığı evde teslim ol çağrısına yanıt vermeyen Elcuaci, evin duvarlarının patlatılmasının ardından yakalanacağını anlayınca intihar etti. İşte operasyondan karelerle tüm ayrıntılar. MIT'in özel ekibini harekete geçiren istihbarat. Gizli operasyon. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre sık sık yer değiştirdiği tespit edilen Deş'in sözde yeni halifesi Ebu Hüseyin El Hüseyin'i El Kureyşi Kod adlı teröristin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin, Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023 gizli operasyon düzenledi. Son çağrı teslim oldu. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sınağıda bulunan eve yönelik operasyonda Ebu Hüseyin El Hüseyin'i El Kureyş'e teslim ol çağrısı yapıldı ancak yanıt alınamadı. Tüm duvarlar patlatıldı, ekip içeri girdi. Bunun üzerine MIT'in özel operasyon ekibi önce evin bahçe duvarını ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Bu Hüseyin El Hüseyin'i El Kureyş'i yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, mitin özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmedi bildirildi. 10 yıldır örgütteydi. Terör örgütü Dersha e 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyin'i El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi. Bu Hüseyin El Hüseyin'i El Kureyşi, Dersha'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türk vatandaşlarının sudandan tahliye operasyonu tamamlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o bilboardlar üzerinden yüklendi. Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar Kardeşler açıklaması, benim söylediğim Şampiyonlar Ligi ekibinde olacaklar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerliyiz yer. Son dakika habere göre emekli ve memurlara yeni zam mesajı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Enflasyon farkı ve rehah, refah payı detayı ortaya çıktı. Son dakika habere göre memur ve emekli maaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan zam mesajı geldi. Seçimden sonra memur ve emeklileri sevindirecek adımlar atacaklarını söyleyen Erdoğan, meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 2500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi paylaşacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Temmuz'da enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız diye konuştu. Son dakika emekli ve memurlara yeni zam mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Enflasyon farkı ve refah payı detayı. 1 Mayıs 2023 14:16 son güncelleme. 1 Mayıs 2023 15:54. Son dakika, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan zam mesajı geldi. Seçimden sonra memur ve emeklileri sevindirecek adımlar atacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi paylaşacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Temmuz'da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız, diye konuştu. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Memursen Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşları ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Erdoğan, seçim sonrası 7500 Türk Lirası üzerinde emekli maaşı alanlarla ilgili düzenleme yapacaklarını ifade ederken, Temmuz'da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız, diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları. Pek çok insanımızı enkazın altından canlı çıkardılar. Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Memursen camiası ile bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel kurulda bayrağı devredecek arkadaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Memursen daima tavrını haktan, adaletten yana kurmuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm girişimlerde dik durmuştur. Devletin kılcal damarlarına sızmış haşhaşilerle mücadelemizde Memur Sen'e teşekkür ediyorum. Erdoğan tüm memurlar için duyurdu. Kente göre Seyyah Nerzan. Memursen gibi ayağı bu topraklara sağlam basan Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Son asrın doğal afetinde memursen camiası ilk andan itibaren seferberlik ruhuyla hareket etmiştir. Pek çok insanımızı enkazın altından canlı çıkardılar. Her alanda memur senli kardeşlerimiz depremzedelerin yanında oldular. Seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları gün gün takip ediyoruz. Afette evi yıkılan, düzeni sarsılan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturasıya kadar dinlenmeyeceğiz. Neden size bir kuruş para vermediler? Biz Marmara depreminde de bölgeyi dolaştık, ortada yönetim diye bir şey yoktu. Bu günlerde 300 milyar dolar getireceğini söyleyenler o günlerde IMF'ın çanta komiserliğini yaptı. Neden size bir kuruş para vermediler? Memurların parasını ödeyemediniz. Bizim böyle bir derdimiz yok. Davos'tayız, o zaman Bebecan benim bakanım. Davos'ta İMEF'in başkanıyla konuşuyoruz. Kendisine dedim ki, Türkiye'den alacaklarınızı alıyor musunuz? Alıyoruz dediler. Alacaklarınızı alacaksınız ama Türkiye'yi siz değil ben yönetirim dedim. O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. Aradan yıllar geçti yıl 2013. Biz IMF olan borcumuzu bitirdik ve ilişkimizi kestik. Bu arada ne oldu? Bye vay Kemal'in sözcüsü ile İp'in sözcüsü bir otelin odasında IMF ile görüşme yaptılar. Biz o zaman böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Geri döndüler. O zaman 27, 5 milyar rezervimiz vardı şu an 122 milyar dolar rezervimiz var. Ben size yalanı asla tavsiye edemem. Bay bay Kemal Yalan işini çok iyi bilir. Ben size yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzerine ayakta durmuştur. Bugün bambaşka bir tablo var. Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi enkazın altında bırakmadık. Anne desteği, taşınma ve kira desteğiyle bugüne kadar 30 milyar Türk lirası ödeme yaptık. Halen 3,5 milyon insanımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Felaket bölgesindeki 11 ilimiz devletine güveniyor. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hiçbir insanımız bir sene içinde yuvasına kavuşmaktan şüphe duymuyor. Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. Milletimizin diğer alanlardaki sorunları çözmeye, birbirinden önemli projeleri devreye almaya devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Hiç kimseyi ihmal etmiyoruz. Milletimize verdiğimiz hangi söz varsa hayata geçiriyoruz. EYT'deki milyonlarca insanımızın talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık. Ramazan bayramında zamlı ikramiyeleri hesaplara yatırarak emeklilerimize çiftte bayram yaşattık. 7 binası 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerle ilgili açıklama. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Memur Zammı Açıklaması Temmuz'da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, bir siyasetçi ülkesinden bu kadar mı habersiz olur? Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış, asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Hani derler ya, uyan da balığa gidelim. Bir siyasetçi ülkesinden bu kadar mı habersiz olur? Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1,5 sene oldu Bay Bay Kemal. Bizim emekçi kardeşlerimiz için neler yaptığımızı hiç mi araştırmıyorsun? Elma dağıtır gibi birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Biz siyaseti ikbal için değil, ülkeye ve millete hizmet için yapanız. Milletin derdiyle dertlenip yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur. Ben Aleviyim diyor. Bugüne kadar söylemiyordun. Ne oldu da söyledin? Göreve geldiğimizde devri sabık yaşatacağız diyen zorbalardan olmadık. Şimdi ne diyor? Biz kimseyi işinden etmeyeceğiz diyor. 4 yıldır belediyelerinden işlerinden edilen vatandaşımızın hakkını, hukukunu neyle izah edeceksin? Bir yağmur yağdığında her tarafı sel götürüyor. Daha elinde hiçbir güç, imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Elma dağıtır gibi birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Türkiye yüzyılını da sizlerle beraber kuracağız. Memur senin bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Seçimde önümüze gelecek oy pusulasında sadece ittifaklar olmayacak, iki farklı gelecek olacak, iki farklı toplum devlet tasavvufu olacak. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Şu anda adı Millet İttifakı olan Zillet İttifakı'nda LGBT adına bir söz duydunuz mu? Çünkü savunuyorlar. Savunuyor. 14 Mayıs'ta benim milletim gereken dersi verecektir. İstikbalimiz açısından mühim bir seçimdir 14 Mayıs seçimi. Sandık başına gittiğimizde 27 Mayıs darbesi ile dar ağacına gönderilenleri unutmayacağız. 15 Temmuz darbesine direnirken can verenleri unutmayacağız. Selo denen edepsizin Kürt kardeşlerimizi sokak dökerek Yasin Böller'in ölümüne neden olan attığı adımı unutmayacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı geçtik haber bültenimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler süper ligi sallayacak transfer geliyor Fenerbahçe'nin ayrılıyor Trabzonspor'a gidiyor süper süperlikte sezon sonuna yaklaşılmaya kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda birçok kulüp transfer temaslarını sıklaştırırken geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon Eklentilerin çok uzanda bir grafikçilerin Trabzonspor için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar. Süper Ligi sağlayacak transfer. Fenerbahçe'den ayrılıyor, Trabzonspor'a gidiyor. 1 Mayıs 2023-17.39 son güncelleme. 1 Mayıs 2023-17.39 Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılmasıyla kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok kulüp transfer temaslarını sıklaştırırken, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin çok uzağında bir grafik çizen Trabzonspor için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar. Takip et. İrfan Can Eğribayat. Türkiye. Yaş 25 pozisyon kaleci. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'de adım adım sona doğru yaklaşılırken birçok kulüp yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamış durumda. Bu ekipleri başında geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalarak oynadığı 30 maçta yalnızca 45 puan toplayarak zirvenin uzağında 7. sırada kendine yer bulabilen Trabzonspor geliyor. Hem başkan hem de teknik direktörünü değiştirerek büyük bir değişime giden Bordo Mavili ekip yeni sezonda kadrosunda da derin bir revizyona gitmeyi hazırlanırken Karadeniz ekibi için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. E bahçeden ayrılıyor Trabzonspor'a gidiyor. Sabahın haberine göre Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha ile temas kurarken 2 yıllık sözleşme önerdiği ve tecrübeli oyuncunun bu teklifi oldukça sıcak baktığı öne sürüldü. Menajeriyle temas kuruldu. Bu yandan Bordo Mavillerin oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve menajeriyle de dirsek demasına şimdiden geçildiği belirtilirken, bonservis maniyeti bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu konusunda lig biter bitmez resmi teklif yapılacağı kaydedildi. İrfan Can Eribayat Trabzonspor için Zac'ın yanı sıra İrfan Can Eribayat ismi de gündeme geldi. Karadeniz ekibinin başarılı eldiven Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansta birçok takımı peşine takan Eri ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Sezon başında Sarı gösterpeden kiralanan 24 yaşındaki file için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ey Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre motorun fiyatları bir kez daha gerilecek. Benzinden sonra akaryakıtta yeni indirim yolda sadı gecesi değişiyor. Değerli izleyenler son dakika haber göre motorun fiyatları ve benzin fiyatı araç sahibi tarafından yakından takip edin. Akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL olacak sorusuna yanıt arayanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Genel son dakika haberine göre benzin fiyatı için yapılan indirimin ardından motorin litre fiyatları içinde indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin mazot fiyatları. Son dakika motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek. Benzinden sonra akaryakıta yeni indirim, salı gecesi değişiyor. 1 Mayıs pazartesi güncel mazota benzin fiyatı. 1 Mayıs 2023-11.53 son güncelleme, 1 Mayıs 2023-12.03. Son dakika, motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç Türk lirası olacak sorusuna yanıt arayanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre benzin fiyatı için yapılan indirimin ardından motorin litre fiyatları içinde indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzina mazot fiyatı. Takip et. Son dakika mazota benzin fiyatı zam ve indirim haberleri ile vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta benzin litre fiyatı için indirim yapılmıştı. Benzin indiriminin ardından motorine zam, indirim var mı sorusu da araç sahipleri tarafından merak edilirken son dakika haberi geldi. İşte il il yakıt pompa fiyatları. Motorine indirim geliyor. Ramazan bayramının ilk günü 91 kuruş ve 4 gün sonrasında ise 47 kuruş indirim yapılan motorin litre fiyatları için bir yeni indirim daha gözüktü. Son dakika bilgisine göre mazot fiyatı için 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor. EPDK duyurdu, benzin ve motorin. İndirim sonrası motorin litre fiyatları ortalama olarak İstanbul'da 19,11, Ankara'da 19 Türk Lirası 46 kuruş ve İzmir'de ise 19,54 TL'den satılacak. Güncel akaryakıt fiyatları 1 Mayıs 2023 Pazartesi. İstanbul Benzin 20,35 Türk Lirası motorin 19,70 Türk Lirası LPG, otogaz 10,63 Türk Lirası. Ankara Benzin 20.71 Türk lirası motorun 20.05 Türk lirası LPG, Otogaz 10.64 Türk lirası. İzmir Benzin 20.69 Türk lirası motorun 20.13 Türk lirası LPG, Otogaz 10.39 Türk lirası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türk işten hükümet Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Adalet Bakanı Bekir Bozluğa'nın dikkat çeken LGBT açıklaması geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye'de aileyi korumayı önemli meselelerin başında gördüklerini belirterek şimdi bakın LGBT'yi pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleşmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ve yönlere çekmek için nice Hayretlerin içerisinde olanlar var dedi. Hayır, şey yazılmış ya. Ana verseyiz yönetmeni. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken LGBT açıklaması. 1 Mayıs 2023 19:05 son güncelleme. 1 Mayıs 2023 19:05. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Türkiye'de aileyi korumayı en önemli meselelerin başında gördüklerini belirterek, ''Şimdi bakın NGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için mis gayretlerin içerisinde olanlar var.'' dedi. Takip et. Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozda, partisinin Eyyubiye Seçim irtibat Bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan partililere hitap eden Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'nın haklarını arayacağını, kentin bir avukatı gibi çalışacağını söyledi. Şanlıurfa'nın sorunlarının başında elektrik meselesinin geldiğini ifade eden Bakan Bozdağ şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımız, bütün kırsalı şehir şebeke suyuna kavuşturacağımız müjdesini verdi. dedi. Bu müjdeyi tekrarlıyorum. Yarın DSE'den yetkililer buradalar ve hızlıca başlıyoruz. Besmelemizi çektik, arkasını getireceğiz. Kısa zaman içerisinde şehir şebeke suyu en ücra mezra'ya kadar ulaşacak. Kuyulara kilit vuracağız, kuyuları kapatacağız. Kuyudan içme suyu dönemini Şanlıurfa'nın her mahallesi için sona erdireceğiz. Yeni Sayın Cumhurbaşkanımız artık Şanlıurfa'daki elektrik meselesini kendi kendine yeten, kendi enerjisini üreten bir Şanlıurfa'yı oluşturarak çözeceğimizi ifade etti. Yeni dönemde enerjiyi sorun olmaktan çıkaran adımı atacağız. İşçilerin 1 Mayıs Bayramını kutladı. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü dolayısıyla işçilerin bayramını kutlayan Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti. Daha önce işçilerimize hor bakan bir zihniyeti tasfiye ettik. İşçi olan kardeşlerin bilir, eskiden emekli olanlar daha iyi bilir. Hem kamu işçileri, hem özel sektör işçileri sözleşme yoksa ne özel hastaneye gidebilirdi, ne devlet hastanesine gidebilirdi. Sosyal sigortalar kurumu dispanserinde ya da Ankara etnik, dış kapı sosyal sigortalar kurumu hastanesinde tedavi olurdu. Dilediği eczaneden hakkı yok. Bir ülke düşünün, işçi kardeşim sağlık primini ödüyor ama reçete yazdırıp eczaneden gidip ilacını alamıyordu. Bunun aksini kimse söyleyemez. Biz ne yaptık? Sağlık primini ödeyen işçi kardeşimizi, cumhurbaşkanı, vekil, birim amirleri, memurlar kimin sağlık güvencesi neyse aynı hale getirdik. Bütün hastanelerin kapısını işçilere biz açtık. Biz geldiğimizde 184 bir ayda asgari ücret. Şimdi 8500 lira. Yeter mi? Yetmez. Daha da iyi olması lazım ama ülkemiz daha iyi oldukça onlara vereceğimiz imkanlar daha da artacaktır. Aileyi korumak en önemli meselelerimizin başındadır. Türkiye'de aileyi korumalı, aileyi geliştirmeyi, ailenin geleceğini güçlü kılmayı en önemli mesele kabul ettiklerini vurgulayan Bakan Bozda şöyle devam etti. Hem uyuşturucuyla mücadele etmek, hem terörle mücadele etmek, gençlerimizin uyuşturucu baronlarının, terör baronlarının ağına düşmesini önlemek, hem de aileyi her türlü sapkınlığa ve sapık akımlara karşı korumak Şanlıurfa'yı korumaktır, Türkiye'yi korumaktır, Türk milletini, aziz milletimizi korumaktır. Biz biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili gündeme gelen kanun değişikliğine karşı dedik ki, gelin anayasaya koyalım ama yanına da aileyi de koruyan ve onları da geleceğe daha güçlü taşıyan düzenleme koyalım. Çünkü aile tehdit altında olduğu sürece sıhhatli hiçbir şey olamaz. Şimdi bakın lgbt'yi pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için niz gayretlerin içerisinde olanlar var. Çok net söylüyorum, Türk ailesini, bizim aile yapımızı, milletimizi, devletimizi sapkınlıklara karşı korumak elbette devleti yönetenlerin görevidir. Öyleyse sapkınlıkları da hak ve hürriyet ekseninde değerlendirmek, hak ve hürriyeti doğru anlamamaktır. Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli vazifesidir. Türkiye, yeni dönemde bu konuları çok tartışacaktır, şimdiden de tartışıyor. Onun için Türkiye'nin geleceğine dair karar verirken, ailemizin, ailelerimizin, gençlerimizin, insanımızın karşı karşıya kaldığı bu tehditleri de gözden ırak tutmamak lazım. Aziz milletimiz de gözden ırak tutmayacaktır. Bu noktada da duruşunu Türkiye'ye ve dünyaya en güçlü şekilde ilan edecektir. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütterimiz devam ediyor. Sayın Boz bu açıklamaları yaptı. Diğer haberimize geçiyoruz. Bir garip olay yaşamın müzedeki saat eseni yedi. Kahvaltı yapmamıştım dedi. Güney Kore'deki Leomus Sanat Müzesi'nde bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek bir duvardaki koli bandıyla yapıştırılmış olan komedyen adlı saat eserini yedi. Bir garip olay. Müzedeki sanat eserini yedi. Kahvaltı yapmamıştım. 1 Mayıs 2023-18.41 son güncelleme. 1 Mayıs 2023-18.41 Güney Kore'deki Dekiliğin Sanat Müzesi'nde bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış olan Komedyen adlı sanat eserini yedi. Takip et. Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, sergilendiği Güney Kore'nin başkenti Seoul'daki müzede, sanat eğitimi alan bir öğrenci tarafından yenildi. Bir Korea Herald gazetesinin haberine göre, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelanın Biz adını verdiği 38 parçadan oluşan kişisel sergisi Seoul'daki Lin Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan, Komedi adlı sanat eseri de serginin bir parçası. Müzeyi ziyarete gelenlerden Seul Ulusal Üniversitesi'nde sanat eğitimi gören bir öğrenci, duvardaki muzu alıp kabuklarını soyduktan sonra geri ve kabuğunu tekrar duvara bantladı. Öğrenci, muzu yeme nedenini soran müze yetkililerine, kahvaltı yapmamıştım, açtım, yanıtını verdi. Olaydan sonra yerel basına konuşan öğrenci, modern sanat çalışmasına zarar vermenin sanat çalışması olarak yorumlanabileceğini düşündüğünü söyledi. O arada müzenin öğrenciden zararı karşılamasını istemeyeceği öğrenildi. Eserde kullanılan musun. Her iki veya 3 günde bir yenilendiği biliniyor. Sanatçı Jathilan'ın "Biz Kişisel Sergisi" 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. 120 bin dolara satılan muzu da yemişlerdi. Yüzyıllıklık heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınan sanatçı Jathilan'ın kolibandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan komedi, adını verdiği eseri Aralık 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği sanat fuarında 120 bin dolara satılmıştı. Sanatçının 3 adet ürettiği eserin 2 versiyonu 120 biner dolara alıcı bulmuş, 3. kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti. Alıcılara eserle verilen orijinallik sertifikasında eser sahiplerinin çürüme halinde gerekli gördükleri takdirde muzu değiştirebilecekleri belirtilmişti. David Datun'a adlı sanatçı muzlardan birini satıldıktan hemen sonra duvardan alıp yemişti. Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel ise Eylül 2019'da İngiltere'de sergilendiği bilen Hint Sarayı'ndan çalınmıştı. Amerika adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu. Anadolu Ajansı, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı. 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz. Bay Kemal sözü dedi. Son dakika haberine göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHPG Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'daki mitingde açıklamalar yaptı. Taşeron işçilerle açık, açılan bir pankartı gören Kılıçdaroğlu devletin taşeron işçi çalışmasının saygınlığına gölge düşüreceğini ifade ederek devlet taşeron işçi çalıştırmaz kadrolu işçi çalıştırır. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz. Söz veriyorum. Bay Kemal sözü şeklinde konuştu. Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı. 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz. Bay Kemal Sözü. 1 Mayıs 2023-2024 son güncelleme. 1 Mayıs 2023 21:11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 Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine günler kala miting maratonuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu, aynı gün içinde Zonguldak ve Bartın'ın ardından Manisa'da da halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'ndan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çıkarak birer konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde, biz yeni bir hamleyi, üretim hamlesini, istihdam hamlesini başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde en güçlü ülke haline getireceğiz. 5 yılda Türkiye'nin çehresi değişecek. 5 yıl içinde kendi içinde barışık ve güzel hizmet eden bir yönetimle uyum içinde çalışan bir Türkiye ortaya çıkacak. 150 binası taşeron işçiye kadro vereceğiz. Miting sırasında açılan, karayolları asıl işi yapan taşeron işçilerine hakkı olan kadro verilsin, yazılı pankartı gören Kılıçdaroğlu, endişelenmeyin. Bakın devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Devletin taşeron işi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Ne demek ya? Öğretmen öğretmendir. Kadroludur, aylığını alır mesele biter. İşçi, işçidir. Kadrolu işçidir. Taşeron işçisi devlette olmaz. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum. Bay Kemal sözü, ifadelerini kullandı. O parayı geri getireceğiz. Kılıçdaroğlu, bu millet soğana muhtaç edildi, mutfaklarda yandım var. Bunların döneminde Türkiye soyuldu, 418 milyar doları iç ettiler. O beşli çetelerin burnundan fitil fitil getireceğim. Bu parayı nasıl getireceksin diyorlar. Bay Kemal bunların hepsini bilir. 27,5 yıl devlette çalıştım hesap uzmanlığını yaptım. Bunların hepsini bilirim. Hiçbir uluslararası mahkeme devletin soyulmasına evet demez. Hukuksa hukuk o parayı geri getireceğiz dedi. Sarayda yaşamak gibi derdim yok. İki kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, bütün Manisa, bütün Türkiye, bütün dünya bilsin bizim iki kırmızı çizgimiz var bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Türlü türlü iftiralar. Bunların hiçbirine inanmayın altı lider birlikteyiz, beraberiz halkın karşısına çıkıyoruz. Kul hakkı yemeyeceğim ve yedirmeyeceğim. Ülkeye huzuru getireceğiz, kavgayı bitireceğiz. İnsanlar, bugün başımıza ne gelecek diye korkmayacaklar sözüm söz. Ülkemi ve insanlarımızı seviyorum. Sizler gibi yaşıyorum, benim sarayda yaşamak gibi derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankayası'na gideceğim. Şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Binali Yıldırım, bu seçim başka seçim Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bakan kurum merak edilen soruyu, yanıtları altını çizerek söylüyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki dönüşümün detaylarını anlatan kurum. Vatandaşlar ev mi, evimiz mi yıkılacak diye soruyorlar. Tamamen Rıza'ya dayadı altını çizerek söylüyorum. 200 bin gelinde yapıyoruz. 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz ifadelerini kullandı. Bakan kurum merak edilen soruyu yanıtladı. Altını çizerek söylüyorum. 1 Mayıs 2023-2054 son güncelleme, 1 Mayıs 2023-2055. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kur'un katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki dönüşümün detaylarını anlatan kurum, vatandaşlar, evimiz mi yıkılacak diye soruyorlar. Tamamen rızaya dayalı altını çizerek söylüyorum. 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz, 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz, ifadelerini kullandı. Takip et. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı olan Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 24 TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesiyle ilgili son gelişmeleri aktaran kurum, İstanbul'da başlayan kentsel dönüşümle ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Bakan kurumun açıklamalarından satır başları şu şekilde. 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan bir deprem yaşadık. 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde 50.400 canımızı kaybettik. Mis yuvalar yıkıldı ve biz de her afette olduğu gibi ilk andan itibaren illere bölgelere süreci yönetmek için akın ettik. Tüm Türkiye oradaydı. Çalışmalarımızı yürüttük. Hızlıca arama kurtarma ve geçici barınma konteyner süreçlerinin ihtiyaçları giderme gayreti içerisinde olduk. Enkaz kaldırmada son durumu. Kalıcı konutlarla ilgili süreci başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmeleri yaptık. 2.5 ay geçti şu an 127 bin bağımsız bölümün yapım süreci başladı. 44 gün sürmüş yapımı. İlk köy konutların anahtarlarını verdik. Aynı anlayışla bir yıl içinde Mayıs sonu başlamayı hedefliyoruz 650 bin konutun yapım sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldırma süreci acil yıkılacaklarda %84 seviyelerine geldi. Hızlı bir şekilde seferberlik anlayışta vatandaşımızın ihtiyacını giderecek üniteleri yapmaya gayret gösterdik. 11 ilde eş zamanlı yürütüyoruz. Tüm tedarik zinciriyle ilgili üreticilerle konuştuk. 650 bin konut inşa edeceğiz dedik. Onlar da hepimiz el ele verdik. İnşaat sektörümüz çok iyi. Bu Türkiye'nin gücüdür. Aynı Elazığ, Malatya'da, İzmir'de olduğu gibi, sellerde, yangınlarda olduğu gibi sözümüzü tutacağız. Altını çizerek söylüyorum. Birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. Ardından da son bir hasar baktığımızda 134 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. İstiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin. Bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Tespitlerimizde İstanbul'da 1.5 milyona yakın konutun riski olduğunu tespit ettik. Gazi Osman Paşa'da Sayın Cumhurbaşkanımız yarısı bizden kampanyasını müjdelediler. Vatandaşlar, evimiz mi yıkılacak diye soruyorlar. Tamamen Rıza'ya dayalı altını çizerek söylüyorum. Rıza'ya dayalı 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz, 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz. Başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Ekiplerimiz binaya gidecekler, ön tespitlerini yapacaklar ve bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. Toki başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5200 kira yardımı, 10500 lirada taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz. Vatandaşımız 2 artı bir daire için 750 bin lira ödeyecek. Bu İstanbul'un 100 dönüşümü olacak. İstanbul'u korumak zorundayız. Dönüşümü egemenlik meselesi. Kampanyamıza 77.136 başvuru 425.000 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 1.600.000 vatandaşımızı etkileyen bir duruma tekabül ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. THY'den sahte hesap uyarısı itibar etmeli. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Survivor'un yıldızı Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'e transfer oldu değerli izleyenler. Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da yarışan ve tüm Türkiye'nin tanı, tan, tanıdığı bir isim haline gelen Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük kadın futbol takımı ile anlaştı. Aycan Yanaç gelecek sezon Karagümrük forması giyecek. İşte detaylar. Survivor'un yıldızı Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 1 Mayıs 2023-18.02 Son Güncelleme 1 Mayıs 2023-18.02 Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da yarışan ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile anlaştı. Aycan gelecek sezon Karagümrük forması giyecek. İşte detaylar. Takip et. Katıldığı Survivor programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen ve kadın futbolundaki başarılarıyla da tanınan Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu. İstanbul'a transfer oldu. Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük kadın futbol takımı ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Son olarak 2021 yılında Alkspor ile ülkemizde boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek. Sosyal medyadan duyurdular. Karagümrük'ün sosyal medya hesabından Aycan Yanaç Karagümrük'te başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması gelecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. G- Saray Öncesi Şop Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Eda Taşpınar yeni yaşını kutladı. Derin sırt ve kalça dekolteli elbisesi olay oldu. Eda Taşpınar yeni yaşını kutladı. Derin sırt ve kalça dekolteli elbisesi olay oldu. 1 Mayıs 2023 15.33 son güncelleme. 1 Mayıs 2023 15.33 Eda Taşpınar Amerika Birleşik Devletleri tatilindeki pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor. Bronzluğu ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar'dan doğum günü paylaşımı geldi. Taşpınar derin sırt ve kalça dekoltesiyle dikkat çekti. Takip et. Sosyetik güzel Eda Taşpınar Amerika Birleşik Devletleri tatilinden sık sık paylaşımlar yapıyor. Mümi ismin özellikle güneşlenirken çekindiği pozları dikkat çekiyor. Son olarak sosyal medya hesabında yeni bir pozunu paylaşan Eda Taşpınar yeni yaşını kutladı. 43. yaşını kutlayan Taşpınar, derin sırt dekolteli elbisesiyle çekilen karesini Instagram sayfasından bugün 43 oldum notuyla paylaştı. Taşpınar'ın takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken doğum günü mesajları yardırdı. Eda Taşpınar'a böyle 43 heyecan kurban, sırtına bayıldım emek var, dekoltem mükemmel gibi yorumlar yaptılar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İç çamaşırlı pozuyla büyüledi. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Dervis yer. Bugünün videosunda bugün Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşın ölümden döndüğü anlar kameralar bakın nasıl yansıdı. Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada. 1 Mayıs 2023-14-18 son güncelleme 1 Mayıs 2023-14-18 Bursa'da bir şahıs alt geçidi ihlal ederek caddenin karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halindeki otomobil sürücüsü karşısına aniden çıkan adama çarpıp metrelerce savurdu. Yürekleri aza getiren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Takip et. Kaza, Merkez Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinde akan trafiği göz ardı eden yaya, alt geçidi kullanmak yerine koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halindeki otomobil sürücüsü karşısına çıkan adama çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerinde gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yürekleri aza getiren kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Te yandan, hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ankara'da silahlı saldırı Ana haber mülterimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayın açıkladı. En düşük oy oranımız dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılan anketleri değerlendirerek en düşük oy oranımız %15 ifadelerini kullandı. İşte Meral Akşener'in açıklaması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 Takip et. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın teke tek programına konuk oldu. Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak parti olarak bekledikleri oy oranını da açıkladı. En düşük oyumuz yüzde 15. Anketlerde de yükselmeler var. Ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti. En düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanat var. Bizim veri işleme departmanın başında bir olay demir var. Hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üç kağıt vardır, yoktur bilemem. Bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı bir olbet. En kibar halimle anket yapanların işin stratejisine soyunmasını doğru bulmuyorum. Meral Hanım'ı cezalandırın, istifa edin. Akşener'in Türkiye'de bilinen, çok sayılan bir anket firmasının yöneticisi, masa krizi sırasında Bilge Yılmaz'a telefon açıp, Meral Hanım'ı cezalandırın, istifa edin diye telkinde bulundu, ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı. Akşener ayrıca, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan'ın aday oldukları için linç edinmeleri yanlış, ifadelerini kullandı. İlginizi çekebilir. Sesi titredi, gözleri doldu, seçim mitinginde çarpıcı anlar. Teh İttifakı Cumhurbaşkanı adayı o andan oy oranı açıklaması. Akşener'den dikkat çeken tahmin. 1995'deki seçim sonuçları olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Möreket Partisi'yle incelen, dikkat çeken sözler geldi. Seçimden sonra istifa edecek diye, diyerek duyurdu. Bunu yapmayın de. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Tekirdağ 3. sırada, Deva Parti'nin bir adayın olduğunuzu kaydeden İnce, onun meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçecek. bunu yapmayın ifadelerini kullandı. Memleket Partisi lideri İnce'den dikkat çeken sözler. Seçimden sonra istifa edecek diyerek duyurdu, bunu yapmayın. 1 Mayıs 2023-2024 son güncelleme, 1 Mayıs 2023-2024. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Tekirdağ 3. sırada Deva Partili bir adayın olduğunu kaydeden İnce, onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum 3. sırada Deva Partili aday var onu gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek. Sizin oylarınızda seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi dedi. İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde yapılan seçim anketlerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü. İnce'den dikkat çeken çıkış. Sahte dekontlar, montaj videolar. Gençlerle yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden İnce, gençlerle birlikte memlekete sahip çıkacaklarını belirtti. Seçimlerde iddialı olduklarını ifade eden İnce şöyle konuştu. 14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dediler ki 40 katır mı, 40 satır mı? Bize dediler ki ölüm mü? Sıtma mı? Bize dediler ki A mı? B mi? Bize dediler ki birinci yol mu? İkinci yol mu? Aha cevap üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak. CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum. Üçüncü sırada Deva Partili aday var. Onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek. Sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. Atatürk'ün partisi burada memleket partisi. C. Atatürk'e saygısızlık yapanın memleket partisinden atıldığının altını çizdi. Çok büyük düşüş var diyerek açıkladı. İkinci turda aldı. yedi puan önünde. Terör örgütlerinin kendisiyle uğraştığını ileri süren İnce, bu durumun bile kendisine oy verilmesi için yeterli bir sebep olduğunu savundu. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Kendisiyle ne kadar uğraşsalar da doğru yolda olduğunu ve direneceğini sözlerine ekleyen Ince, şunları kaydetti. PKK, FETÖ, İzgullah, bilumun terör örgütleri hepsi Muharrem İnce'ye saldırıyorsa Muharrem İnce doğru yolda demektir. Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar, sahte sediler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir? Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim, benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce eğilmez. İnce, konuşmasının ardından otobüsten vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı. Anadolu Ajansı. İlginizi çekebilir. Son ankette çok konuşulacak fark. İlk tut... Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com Haber.com haber Bülteni'nin ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Temizle yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha zor ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.